Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kartopu, yani latince adıyla Viburnum opulus, ülkemizde Kayserililerin özellikle seyip sahiplendiği bir çal türü olan gilebura olarak bilinir. Fakat acaba Kayserililer bu çalının aynı zamanda Ukrayna'nın ulusal sembollerinden biri olduğunu da biliyorlar mıdır? Ukrayna'da kar topu, dostluğun, sadakatin ve gerçek aşkın sembolüdür. Slav mitolojisinde, acil meyveleri Slavların soylu ve ölümsüz kanını simgelemekteymiş. Öyle ki kar topunun meyvelerini kumaşlarında desen olarak çok sık kullanmışlardır. Ayrıca bu meyvelerden doğal bir kırmızı boya da elde etmişlerdir. Rusların çok bilinen folk şarkısı Kalinka'da bahsedilen minik kar meyvesi de kar topunun kendisidir. İngilizler Paskalya'dan sonraki 7. Pazar gününde kutladıkları Pentakosta süsleme için kartopunun çiçeklerini kullanırlarmış. Kartopu, acımtırak, göz alıcı kırmızı meyveler ve kartopu gibi demet şeklinde beyaz çiçekler veren ve 5 metre kadar uzayabilen bir çalılıktır. Bazı alt türlerine Kuzey Amerika'da bile rastlanabilir. Nemli toprakları seven kartopu, Toprak konusunda da çok seçici değildir. Yarı gölgede de yetişebilir. Ayrıca budamaya elverişli bir süs bitkisi olarak yetiştirildiği üzere, kuzey yarımkürede aşağı yukarı her yerde bu bitkiyle karşılaşmanız mümkündür. Kartopunun olgun meyveleri sıkılarak ve bol şeker karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca reçel ve marmelat yapımında da kullanılabilir. Kartopunun kadınlarda menstruasyon kramplarını gidermek ve özellikle de böbrek taşı düşürmek konusunda epeyce işe yaradığı söyleniyor. İskandinav mitolojisine göre kar topu Nix adında bir süperisidir. İnanışa göre ona göl kıyılarındaki kar topu çalılarının etrafında şarkılar söylerken rastlanabilirmiş. Bu şarkı öylesine büyüleyiciymiş ki durup da onu dinlemeye kalkarsanız Nix sizi kız kıvrak yakalar ve suyun altına çekermiş. Boğulmaktan kurtulmanın tek yolu ise cebinizde bir kar topu dalı taşımakmış. O durumda Nix sizi boğmaya kalkışmazmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.